Herkese Belgrad'dan merhaba. Bu üç gün Belgrad'dayım. Belgrad, Sabistan'ın başkenti ve Güneydoğu Avrupa'nın da en büyük şehirlerinden bir tanesi. Şimdi Güneydoğu Avrupa'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi deyince insanın aklına büyük bir şehir geliyor. Çünkü İstanbul'dan geliyoruz değil mi? Yani büyük şehrin anlamı bizim için biraz daha farklı. Ama burası aslında o kadar da büyük bir şehir değil. 1.2 milyon nüfusu var. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerde bulunuyor tam olarak. Sırbistan'ın da neredeyse ortasında gibi. Belgrad'ı birkaç gün gezeceğim, bakalım nasıl bir şehirmiş, mimarisi nasıl, insanları nasıl, yemekleri nasıl, kafelerini falan çok övüyorlar, kahveleri nasıl, bir edeceğiz, göreceğiz. Yani çok fazla turistik bir şehir değil, e, nehir kenarında falan böyle güzel bir tane yer vermiş. Bir de büyük bir Ortodoks katedrali var, bir de onu ziyaret edeceğim. <Gülüyor> Belgrad'ın en önemli turistik mekanı ve tarihi mekanı olan Aziz Sava Katedrali'ne geldim. Burası dünyadaki en büyük ikinci Ortodoks kilisesi. Mimari olarak Sofya'daki, Bulgaristan Sofya'daki ve Kiev'deki kiliselere benzettim. Bizans mimarisi. İnanılmaz görkemli bir yapı. Ortada hiç kolon falan yok. Direkt olarak yekpare. Kocaman bir kubbesi var. Ve her tarafı tasvirlerle işlenmiş. Kilisenin bütün duvarlarında ve tavanlarında gördüğümüz tasvirlerin hepsi böyle küçük gold renkli mozaiklerle işlenmiş. Yani bunların hiçbirisi boya değil. Kahve içmek için yine bir yerde oturdum. Bu arada biraz Belgrad'dan söz edelim. Ben burayı, yani bu şehrin dokusunu biraz Uluslararası Sofya'ya benzettim aslında Kiev'e de benziyor. Zaten Kiev'e de yine Sofya'ya benzetmiştim. Hani bu üç şehir benim için hemen hemen aynı. Yani şehrin dokusu, işte mimarisi, ne bileyim bu eski kiliseler, ondan sonra grafitiler hepsi çok Sofya'ya benzettim. Bunların şimdi cevap dedikleri bir yemek var. Aslında bizim bildiğimiz köfte. <gülüyor> çok iyiyorlar. böyle işte bu tombik ekmeklerin içini açıp onun içine koyuyorlar. Dün bir restoranda kebap yedim. Tabii yani bu dışarıda yani bu street food olarak aslında çok tüketiliyor. Yani sokak lezzeti olarak çok tüketiliyor ama sokakta satılanlar genellikle domuz eti. Ben dün bir restorana gittim. Orada işte dana etiyle yapılanı yedim. Yani lezzetli bir köfte. Hani o kadar bir olayı yok. <gülüyor> ama bunların milli yemeği, başka e, ne var bilmiyorum. Genellikle pizza falan yedim. Böyle daha risksiz yemekleri tercih ettim. Kafeleri falan güzel. Hani çok güzel üçüncü nesil kahveler falan yapıyorlar. Ama tabii mekanlar, yani İstanbul'daki kadar mü değil. değil. De şaşırdığım şey mesela, işte Google Maps'ten bir mekan bakıyorum. işte güzel görünüyor falan. Ondan sonra bir bakıyorsun arada bir yerde. Yani böyle hani kafeler, restoranlar hep böyle arada gibi. Sanki nasıl diyeyim işte Karaköy'de dolaşıyormuşsunuz gibi. Hani böyle çok alakasız bir sokaktan böyle güzel bir mekan çıkıyor gibi. Ona biraz şaşırdım. Onun dışında küçük bir şehir. Ee, i̇nsanları falan yani kibarlar. Hani öyle o kadar arkadaş mı bilemiyorum. Ama gerçekten hani hepsi kibar. Yani bir şey sorduğunuz zaman yardımcı olmaya çalışıyor falan. Ama hani çok fazla yabancı da bilmiyorlar. Yani yoldan birisini çevirip hani bir şey sorduğunuzda pek İngilizce bilmiyor. Ama yine de bir şekilde Translac'la falan anlaşmaya çalıştık ya da hani bir şekilde zaten tarif etmeye çalışıyorlar. Şimdi soru şu, Belgrad'a gelinir mi? Ya da Belgrad'a gelmeyi önerir miyim? Şöyle ki şimdi İstanbul'a yakın, yani bir buçuk saatte falan uçakla gelebiliyorsun. Sen sabah uçağına bindiğin zaman sabah kahvaltıya Belgrad'dasın. Çok böyle anormal pahalı bir şehir de değil. Dolayısıyla hani iki günlüğüne, üç günlüğüne falan böyle değişik bir yer görmek için gelinebilir. Onun dışında daha uzun yani bir hafta burada kalınır mı bence sıkılırsın yani. Ben işte dört gündür buradayım ve biraz sıkıldım olsun söylemek gerekirse. Tabii yazın biraz daha şey oluyormuş, canlı oluyormuş. En azından o işte Tuna ve Sava nehirleri piyasında insanlar nehre falan giriyorlar. Biraz daha canlı oluyordur. Ben bir de herhalde yanlış zamanda geldim. Bilmiyorum Mart'ta geldim, hava da soğuk. Bir de şimdi gece hayatı çok hareketli oluyor diyorlar. Tabii ben gece hayatını tecrübe edemediğim için onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Yani genel olarak hani... E, bu şehirde yapılabilecek çok fazla bir aktivite yok ya da ben bulamadım. O yüzden o kafeden bu kafeye, o restorana, bu restorana falan <gülüyor> böyle sürekli kahve içiyorum. Bin de on tane falan kahve içtim herhalde. Normalde bu sabah uçağıyla İstanbul'a dönüyor olmam gerekirdi ama İstanbul'da berbat bir hava var birkaç gündür. Dolayısıyla uçuşum iptal oldu. Ben de böyle son saatlerde oyan buyan geziyorum. Ne yapayım?